Sihir Sokak Canları Derneği olarak haftalık düzenli olarak çöplük alanlarına ve çevre yollarına beslemeye gidiyoruz. Cuma günü gittiğimizde iki tane feşli yavru vardı doğuşta feşlilerdi. Bunları maalesef bu sabah gittiğimizde bir tanesi eş olmuştu ölmüştü yetişemedik. Bir tanesini de hastaneye getirdik. Bugün getirdiğimiz yavrumuzun doğuşta feşlidir zaten bu ön ayakları ikisi tutmuyor. Rabia Hanım var. Ondan sonra Mutlu Patiler var uygulamasında. Türkiye genelinde şu an çok önemli bir dernektir. Avrupa geneline gelsin. Diğer ülkeler dahil bile şu an ilgileniyorlar. ile görüştüğümüzde hemen kesinlikle alıyorum dedi. Çok sağolsun bütün masraflarını, bütün tedavilerini kendilere karşıladılar. Sirt Üniversitesi'ne kaldırmamı istediler. Hemen getirdik. Ee, tedavi bittikten sonra lazım verirse İstanbul'a göndereceğiz. Kendisi ilgilenecek, bizzat kendisi sahip çıkacaktır. Ee, amacımız burada e, sokak hayvanları güzel bir şekilde tedavi etmek ve beslemeleridir. Havalar çok sıcak. Kimse maalesef doğrusu günle bir suyuna bir yemek ilgilenmiyor. Ee, bu konuda halkımızın biraz daha duyarlı olmasını da istiyoruz. Ee, çupluk alanlarında hiçbir şekilde su yok. Su sıkıntıları çok çekiyor. Onlar da şunusu şey bir candır. Allah'ın bize verdiği bir emanettir onlarda. Ellerinden geldikçe evlerinin önü olsun, marketlerin önü olsun, asnaflarımız olsun. Herkes kendi evin önünde, kapısının önünde bir tas suyu yemek, bir kap suya bırakırsa, bir yemek bırakırsa çok iyi olur. Yemeklerini çupa atmasınlar özellikle. Ee, sokak hayvanların bıraksına kapıların öne bırakıp mutlaka bir kedi, bir hayvan gidip orada yemeği yiyordur. Biz bütün çoğulpuk alanlarında, çevre yollarına gidiyoruz. Ee, sürekli bebekler olsun, yavrular olsun önümüze geliyor. Ee, üniversite sağ olasın bu konuda e, üniversitemiz bize çok yardımcı oluyor. Tedavilerini yapıyoruz. Tekre tedavi sonra geri bırakıp yerlerine bırakıyoruz. Bir yaşam alanımız olmadığı için bile bakamıyoruz açıkçası. İnşallah daha güzel şeyler yapmak için halkımızı da derneğimizi bekliyoruz. E, vatandaşlarımızın gönüllü olarak bu sokak hayvanları bakmalarını önemle rica ediyoruz.